Merhabalar bugün elim kelebesi yapıyoruz bir su bardağı suyumuz var suyumuzu koyduk biraz daha ekleyebilirsiniz isterseniz bir buçuk su bardağı süt ekliyoruz Bu sırada her ikisinin de kaynamasını bekliyoruz yağımızı koyuyoruz 100, 100 gram biraz ben margarin de ekledim bir su bardağı da şekerimiz var şekeri az tutuyorum şeker ve su Kaynarken karıştırıyoruz. Sütünde ısınmasını bekliyoruz. 2 su bardağı irmiğimiz var. İrmiğimizi kavuruyoruz. Rengi dönene kadar. Güzelce kavuruyoruz. Evet kavurmaya devam ediyoruz. Altını kısalım. Evet, kavrulan irmiğimize kaynamış şekerli suyumuzu ekliyoruz. Şekerle lütfen suyu dikkatlice koyun. Kapakla kapatın, sıçramasın diye. Altını kısıyoruz. Biraz suyun çekmesini bekliyoruz. İrmiğin. Evet su biraz çekti tekrar karıştırıyoruz ve sütümüzü sıcak sütümüzü ekliyoruz şimdi biraz karıştırdıktan sonra demlenmesini bekleyeceğiz demlenmesini bekleyeceğiz Evet şimdi suyunu çeken irmiğimizi streçlenmiş kase olur, kaseyi güzelce yerleştirdik dolduruyoruz. İstediğiniz evinizde hangi dondurma varsa onu ekleyebilirsiniz. Yemi koyduktan sonra ortasına dondurmamızı ilave edeceğiz. bastıralım yapışabilir çünkü irmik ben sade dondurmayı seviyorum sade dondurmayı koyalım tam ortasına yerleştirelim dondurma miktarını damak tadınıza göre ayarlamanız tavsiye ederim üstüne irmiği koymaya devam ediyoruz arada bastırıyoruz Her ikisi de sıcak. bilmeyin biraz soğumasını da bekleyebilirsiniz. O zaman e, ters çevirdiğinizde çatlamalar daha az olacaktır. tabağı alıyoruz. Koyduk üstüne. Ve ters çeviriyoruz. Çayın yanına harika oluyor. Evinizde. Fıstık olur. Fındık olur. Çekilmiş fındık ya da tarçın. Hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Evde tatlı olmadığı zaman pratik koyabileceğiniz bir tatlı dondurmalı ilmik helvası. Afiyet olsun.